Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Sesim geliyor mudur? Geliyor hocam evet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hocam, selamun aleyküm nasılsın iyisin? Aleyküm selam sağ olun hocam. Ben Osman hocamı da hemen bir yönetici olarak burada. Ha, Osman hocam da geldi. Osman hocam selamun aleyküm. Sesinizi açabilirsiniz Osman hocam. Eh, abi o kadar şey söyledim, boşa mı gitti ya? vallahi. <gülüyor> ben Mehmet hocayı övdüydüm. <gülüyor> Estağfurullah. Abi, hocam, geramet gösterdin hemen. E, hayırlı hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Nasılsın hocam, iyisin inşallah. İyi, hamdolsun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. hocam sağ, sağ olsun. Haber. Evet, Okut evet. Derneği e, girişimi sayesinde böyle bir platform oluştu. Evet, Osman hocam biz buna e, yani üçüncü haftamız olacak inşallah sizinle birlikte. Aha, güzel. Abdullah hocam ikinci mi üçüncü mi ben sayıları karıştırmayayım. Yani bu ikinci inşallah. Ha, i̇kinci ikinci tamam pardon. <gülüyor> Bizimle başladık Osman hocam. Evet, yani ben de diyorum Osman hocayı bu kadar geç bırakmamamız lazım. Yani ikinci de hemen <gülüyor> çağırmamız lazımdı yani. Estağfurullah. Allah evet. razı olsun. Sağolun. Ee, şimdi e, abi bazı arkadaşlar da e, yeni arkadaşları görüyorum ben aramızda. Hem e, geçtiğimiz programa katılan hem e, bugünkü programa yeni katılacak alanlara hoş geldin diyorum. E, malumunuz bu programlarda amacımız kelam fizik teorileri evren modelleri konusunda klasikten moderne e, böyle e, şimdiye kadar e, oluşmuş müktesebatı bir gözden geçirmek. Türkiye'de özellikle son 10-15 yıldan beri e, bu konuda çok önemli çalışmalar yapıldı. E, tabii şimdi e, hem bunları hem de dünyada da böyle yoğun bir ilgi var kelama karşı. İşte malumunuz kelam kozmolojik argüman din felsefesinde bugünlerde oldukça ön plana çıktı. Yine kelamcıların fiziğe dayalı o kozmolojik modelleri tüm dünya çapında yeniden tahlil ediliyor, yeniden keşfediliyor adeta. İşte bu günde e, bu yeniden keşf diyelim. E, kelamcıların atomculuğunu e, araştırmada çok önemli basamaklardan birisini gerçekleştiren Şolon e, Pines'in. Hocam ben buna Pines diyorum ama öyle e, öyle abi. Öyle. öyle yazıldığı gibi okunuyor. Çünkü Pines, bir değil. Pines. bazıları evet. Pines falan diye okuyor da bu doğru değil arkadaşlar. Yani normal okunuşu Pines'tir. Doğrusu. Onun 1930'lu yıllarda Almanya'da bir doktora tezi olarak hazırladığı böyle Almancası tabii çok beceremem ama aslında tam böyle Almancadan Türkçe'ye tercümesi İslami atom modeline katkılar gibi bir şey olması lazım. Yani katkılar evet. şeklinde biraz mütevazi bir, e, hatta kendisi de yapılan bir röportajda öyle söylüyor. Yani tezinin ismini sonradan koymuş. Bizim Türkiye'de genelde tez isimleri başlangıçta belli oluyor ama sonrasında yaptığı araştırmaya göre tam tez ismini koymuş. Katkılar diye koyuyor yani doktora tezinin ismini çünkü... Kendisini bir ölçüde başarılı da saymıyor. Belki Osman Hocam değinir bu türden konulara. Amacı çünkü kelam atomculuğunun kökenini ortaya çıkarmak. Bunu tam yapamıyor yani. Yani yapamıyor dediğim kendisinin zafiyetinden dolayı değil de yani birazdan konuşacağız zaten kelamcılar öyle bir atomculuk modeli geliştirdiler ki bunun eşi benzeri yok anlamında yani. Yunanada gitseniz tam bir sonuç çıkmıyor. Hindede gitseniz tam bir sonuç çıkmıyor. Belki ilerleyen safhalarda onu da konuşuruz. Ee, i̇nşallah niye böyle bir sonuç çıktı kitaptan diye. Ama kitap gerçekten alanının şaheserlerinden birisi. Çok takik bir şekilde hazırlanmış bir çalışma doktora tezi. Tam aslında klasik Alman usulünü de yansıtıyor. Almanlar biliyorsunuz kökenlere çok böyle merak duyarlar. Yani bir şeyin kökeni nedir, kaynağı nedir? Bunu ortaya çıkarmak için çok sabah sarf ederler. O yönüyle bu özelliği de yansıtıyor. Şimdi Osman Hocam siz ilk defa misafirimiz olacağınız için biz tabii sizi inşallah gelecek derslerde yeniden ağırlamak istiyoruz. Programımızda da zaten var sizin nedenselli kitabı. Dolayısıyla da biz inşallah gelecek derslerde size sizden istifade etmeyi düşünüyoruz yine. Hayırlısıyla. Ee, biz e, tabii misafir hocamız biraz söz veriyoruz. Daha sonra hocam biraz diyalog şeklinde geçiyor böyle. Çünkü Arkadaşların da buraya katılan arkadaşların da kitabı okumuş olmaları gerekiyor. Kitapla ilgili işte e, sorunuz olur veya işte şurada ne demek istiyor veya bunun bu tam izahı nedir? E, yani e, o türden soruları arkadaşlar e, hazırlayabilirsiniz. Bu soruları karşılıklı tartışırız inşallah. E, ben e, Osman Hocam'ı inşallah bir de e, tanıtmak istiyorum. Osman Hocam e, Marmara İlahiyattan, e, Kelam Ana, Bilim'den, Ana Bilim Danı'ndan doktorasını yaptı. İkimiz de aynı danışmana sahibiz. İkimizin de danışmanı profesör doktor İlyas Şelebi. E, tabii Osman Hocam bizden çok daha kıdemlidir. Estağfurullah. E, bu bağlamda çok e, önceden bitirdi doktorasını yaptığı çalışmalarla da bize yol gösterici oldu kesinlikle. Ben şahsen onun hem doktora tezinden hem doçentlik çalışmalarından hem yazdığı makalelerden bol bol istifade ediyorum. Kesinlikle yani bu alanda Türkiye'de sayılı isimlerden birisidir hocamız gerçekten. Allah çalışmalarına daim eylesin. Sonrasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde e, ilk olarak e, yardımcı doçent diye başladı. E, çok geçmeden e, doçent oldu. Şu anda da profesörlüğü geldi gelecektir. Belki gelmiştir bilmiyorum hocam. <gülüyor> Yolda. <gülüyor> e, evet, e, yoldadır yani. Ama profesörlüğü de geldi diyebiliyorum ben yani. Eee Hocam e, sözü inşallah size bırakayım ben e, hayırlısıyla e, hem kitap olarak hem e, serbest tabii konuşmak istediğiniz atomculuk konusunda e, istediğiniz kadar e, konuşabilirsiniz hocam inşallah. Sonrasında soru cevap aslına geçeriz hep birlikte. Ee, Buyurun Osman hocam. Üstadım öncelikle zatenize teşekkür ediyorum hem bu girişten dolayı hem de nazik davetinizden dolayı eksik olmayın teveccühünüz için e, minnettarım e, Abdullah hocama da has teşekkür ediyorum böyle bir mecrayı kurduğu ve geliştirdiği için bizleri de burada ağırladığı için kendisine de çok teşekkür ediyorum Allah e, gölgelerinizi uzun eylesin inşallah şimdi e, tabii e, bu Pines'in bu kitabını 2017 yılında çevirmek kısmet oldu ama öncesinde 2015'te başlamıştım, yani bir iki sene kadar aldı yayınlanma süreci. Ondan öncesinde malum maliniz bizim hem doktora tezimde hem de sonraki çalışmalarımda çokça atıf yaptığım, istifade ettiğim bir eserdi Pines'in bu çalışması. Yani benim başucuk kitaplarımdan biriydi İSAM'da çalışırken. Klasikten böyle bir teklif geldi. Ben de, benim de öyle bir düşüncem vardı ama klasik yayınları vesile oldu Cüneyt Kaya sağ olsun. Ve neticede böyle Türkçe'ye de çevirmek gibi bir durum söz konusu oldu. Böylece kitap daha da belki Türk okuyucular için daha da istifade açık hale geldi. Bu vesileyle ben kitabı tekrar baştan sona bir okuma fırsatı buldum. Ee, bazı hatta e, ufak tefek bazı hatalarda da tespit ettim. Ee, i̇nşallah ikinci baskıda onları e, gideririz. Tabii mütercim, aslında mütercimin kitapla kurduğu ilişki farklı bir ilişki. Ee, yani biz e, metni e, çevirmeye çalışırken aslında lafızı çok derinleştiremiyoruz. Çok tar tartışamadığımız için pek de anlayamıyoruz belki. Ee, o yüzden bu okuma sanki ben yabancı bir kitap okuyormuşum gibi bir hissiyat da verdi bana. Daha da iyi e, anladım. Pek çok hususu çok daha iyi anladım. Malumunuz üstadım, bu aralar yürütmekte olduğumuz, birlikte yaptığımız çalışmalar da var. Bu çalışmalarla ilgili bir takım işaretler de buldum. Orijinal bazı hususlar da buldum, tespit ettim. Haddi zatında e, yani kitap henüz pek çok yönüyle de üzerinde çalışmaya e, incelenmeye müsait henüz tam anlamıyla tüketilmiş değil yani belki çoğu e, yönü itibariyle tüketilmiş eleştirilmiş gözden geçirilmiş değil e, bu cihetten de ben çok teşekkür ediyorum mesele olduğunuz için eksik olmayın Şimdi ben Hocam belki bir... sözünüzü Hı -hı. kesiyorum ama Buyurun. bu yine birlikte yaptık. E, Anur An Zanane'nin kelam fizik teorisi e, Hı -hı. bizim e, çevirimizin editörü de sizsiniz. Bu arada arkadaşlara da duyurmuş olalım. Mesela o kitap günümüzde e, en son yapılan kitaplar çalışmalardan birisidir. Çok önemli Hı -hı. bir çalışmadır. Arkadaşlar Pines'in bir paragrafına dayalı olarak yapılan bir çalışmadır. Yünes'in evet, e, Epikür atomculuğuyla kelam atomculuğu üzerinde kurduğu bir bağ ama o dönemlerde çok kaynak olamaması olmaması sebebiyle gerek e, Epikür atomculuğu konusunda e, gerekse kelam atomculuğu konusunda İbn Metl ve İhn işte Cüehinin Şamili gibi 1930'lu yıllarda bunlar henüz yok yani takip edilmemiş anlamında yok. Yani o nedenle Osman Hocamızın belirttiği dipnotlarında bile arkadaşlar aslında çok göstergeler var bu çalışmada. Yani dipnotları da fark etmişsinizdir. Apayrı bir dünya yani dipnotları. <gülüyor> evet. Her bir dipnot bile ayrı bir çalışmalara mahal olacak, makalelere, kitaplara mahal olacak gibi görünüyor. Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. İyi oldu. Evet. İnşallah bu Mehmet Hocamızın çevirisi çok yakında çıkacak. Bu Zanani'nin kitabı. Ee, bu o, Onunla birlikte e, yani Türkiye'de özellikle kelam atomculuğu ya da kelam tabiat teorisi üzerine yapacağımız, yapılacak olan çalışmalar çok ciddi bir iğme kazanacak. Yani e, bu çeviri işin çeviri kısmı, yani çeviri bir şeyi başlatmıyor aslında. Başlamış olan bir süreci güçlendiriyor sadece. Biraz e, yol, yol aldırıyor ve kolaylaştırıyor. O bakımdan e, çeviri kısmını da e, çok e, önemsemek durumundayız. Belki başka eserleri de buna katarak orada da böyle bir e, şey, literatür literatürü de oluşturmamız lazım. O da o da çok mühim yani. Umarım çok yakın zamanda o da çıkacak. Evet. ve Üzerinde tekrar konuşma fırsatı bulacağız. E, şimdi ben üstadım şöyle bir planlama yaptım. Tabii e, ne kadar vaktimiz var o hususta beni ve sınırlarsanız e, bir, bir vakit Koyarsanız bir tahdit daha iyi hareket Hocam edelim. Hocam bizim toplam süremiz bir buçuk saat. Tamam. Ee, yani siz e, böyle Şöyle, soru cevap faslına da imkan verebilecek şekilde. Tabii tabii. Yani arada bilmiyorum, e, zaten, zaten her zaman e, açık yani. Her her tür yoruma açık. Mem, mem, memnun olurum. Öyle bir kesme gibi de asla düşünmeyin. İyi olur. E, onu söyleyeyim. E, belli yerlerde e, gerekli yerlerde lütfen açma noktasında müdahale ediniz. Hiç orada tereddüt etmeyiniz. Onun dışında da isterseniz e, bir 40 dakika kadar ben bir e, üzerinde çalıştığım çerçeveyi, aldığım notlarımı bir ileteyim. E, tamam, Tabii buyurun hocam. Tamam. 40 dakika ben şöyle bir planlama yaptım. Önce bir e, biz hani esere odaklanıyoruz ama eserin müellifini çok fazla tanımıyoruz bazen e, çünkü o ya da bel, o onun yaptığı belli eserlere odaklanıyoruz oysa ki o şahsın bu e, merkezde yaptığı başka çalışmaları da olabiliyor onları da dikkate almak lazım o yüzden e, biraz e, müellif hakkında bilgi vermek istiyorum özet sonra e, müellifin eserleri hakkında bibliyografi hakkında belki orada da ee, bize ışık tutacak bazı hususlar olabilir, ee, yine bu çalışmayla bağlantılı olarak. Ondan sonra da genel olarak kitap hakkında, kitabın bölümlerini çok kısa, özet olarak tanıtmak istiyorum. Ee, Ümid ederim 40 dakika içinde bunları bitirebilirim. Şimdi Pines, en ilginç bir şahsiyet. Ee, 1908 yılında dünyaya geliyor. Ha, evet, Paris'te dünyaya geliyor. Bu arada ilgili Mustafa Sinanoğlu hocanın yazdığı bir ansiklopedi maddesi var arkadaşlar, DIA'da ansiklopedi maddesi var, ee, onu da size bildirmiş olayım. Oradan da okuyabilirsiniz kendi hayat hikayesini ee, ve düşüncelerini, eserlerini genel anlamda. Ee, Paris'te dünyaya geliyor, orada hatta Fransız araştırmacı diyor o maddenin başında. Fakat kendisi orijin itibariyle Yahudi, çocukluğunu gelen alanda, bu bilgileri de bu arada birlikte çalıştığı talebesi Seras Trümsa'nın onun vefatı üzerine yazdığı, onun vefatı üzerine bir jubile serisi yapılıyor, jubile kitabı oluşturuluyor bir dergide, onun onun oradan alıntıladım, Seras Trümsa'dan alıntıladım. Ee, yani Çocukluğunun pek çok Avrupa ülkesinde geçiliyor ama çoğunlukla İngiltere'de ve Almanya'da olmak üzere. Babası da e, akademiye çok uzak birisi değil, Meir Pines. O da bir başarılı bir e, iş, iş adamı ama Sorborn'dan doktoralı kendisi. E, ve ilk defa Yahudi literatürü tarihini yazma girişiminde bulunan kişilerden. Pines'in hayatı işte Helderberg, Heidelberg, Ceneva, ama daha çok Berlin'de geçiyor gençlik yılları ve doktora tezini de orada hazırlıyor zaten. önemli arkadaşları var. Mesela Paul Kraus bu Razi üzerine çalışmaları olan. Ondan sonra yine bu kimyacı gelenekte Cabiri Cabir bin Hayyan üzerine çalışmaları olan bir adam. Çok genç yaşta vefat ediyor bir oryantalist. Ama önemli eserler bırakıyor. Ve Leo Strauss'la arkadaşlığı, dostlukları var. Muhtemelen onların verdiği bilgilerden de özellikle e, Zekeriya Ebu Bekir, Zekeriya razi ile ilgili malumatta onlardan da çokça muhtemelen istifade ediyor. Sonra 37-39 arasında e, İslam ülkelerinde bilim tarihi çalışıyor. İşte e, ve ayrıca da Paris e, Bilimler Tarihi Enstitüsü'nde... 1940 yılında da malum hadiselerden sonra e, Filistin'e göç ediyor. 1940 yılında. Ondan sonra da hayatını aşağı yukarı e, Filist, e, şeyde geçiriyor. Yani İsrail'de. İsrail'de geçiriyor. E, İsrail'deki Hibri Üniversitesi'nde geçiriyor. Vefatına kadar. E, onun dışında çok akıcı bir şekilde arkadaşlar Arapça, e, Süryanice, Sonra e, zaten Yahudi kendisi. İ, İran dilleri, antik İran dilleri, Sanskritçe, Türkçe de biliyor. Aynı zamanda zaten atıf var. Yani eser eserinde, bu betragede atıf var. Yani Türkçe kaynaklara. Bir de Kıp dilini falan iyi biliyor. Akıcı bir şekilde iyi biliyor. Dil, mesela dil sorunu da e, yok bu anlamda. Yani birinci el kaynaklardan çalışıyor diyelim. Yani bunun neticesinde. Bu çok çok mühim yani bizim sahada çalışanlar için. E, doktora tezi çok önemli. Bu yani üzerinde konuşacağımız kitap Doktora tezi. 1936 yılında basılıyor. İşte Betragözur İzlamischen Atomenlehre gibi. Bir Almanca tecvidim çok iyi değil benim ama öyle bir şey. E, yani Mehmet Hoca'nın e, bahsettiği gibi İslam atomcuğunda bir katkı gibi. E, evet öyle. Çünkü pek çok yerde PİNES iddialarını netleştiremiyor. Bunun sebebi kaynak eksikliği daha ziyade. Kaynak eksikliğini orada vurguluyor, ifade ediyor. Mesela işte İslam atomculuğunun Hint kaynağı üzerinde duruyor. Metinleri birbiriyle mukayese ediyor ama bu geçişin ya da ilişkinin süreci hakkında bir malumat veremiyor. Birkaç isime işaret ederek, işte İran şehriye işaret ederek, ee, Nasır Nasr işaret ederek bazı bazı kişileri işaret ederek yani geçiştirmek durumunda kalıyor. Bu yani aşağı yukarı yani 1936'da yazılmasına rağmen e, kitap hala orijinal arkadaşlar. Orijinal. E, gerçekten tezleri, iddiaları, bırakın dipnotları tüketilmiş değil. Yani dipnotlarında işaret ettikleri kaynakları görmedim yani ben pek çoğunu görmedim. Yani bu alan Nahhasper kadar ilgili birisi olarak Söyleyeyim. E, çalışmalarımızı onları da dikkate alarak, onları da eleştirerek yapmış değiliz, onu söyleyeyim. Bu arada e, Pines'in eserinde bir şey, dikkatimi çeken bir husus, yani Pines İslam atomuculuğunun ya da kelam atomuculuğunun kaynaklarını işaret ederken, bunu mesela pek çok e, İslam araştırmacısında ya da oryantaliste gözüktüğü gibi, e, bunun oradan kaynaklandığını, oradan geldiğini iddia ederek yapmıyor. Aralarındaki doğal ilişkiyi de irtibata e, bağlan, e, irtibat, irtibata dikkat çekiyor. Mesela Worson öyle değil. Worson, müsaade etseniz bütün İslam geleneğinin kelamı, işte Yahudi, e, kısmen Yahudi, e, Hristiyan düşüncesine, kısmen de Antik Grek, yani eva ile bağlama niyetinde, düşüncesinde. E, Pines'te böyle bir motivasyon pek kendini göstermiyor. Pines daha nötr, ...daha bilimsel, yani bilim adamı kimliğini merkeze alarak yani bu bakıyor, bakmaya çalışıyor. Ee, onun dışında, yani Türkçe'de belki Türkçe'ye çevrilmedi ama... E, ...belki alanın ilgilileri tarafından bilinmesini sağlayan bir diğer çalışması... ...onun bu delaletül ül yani Meymun'u desin, Musa bin meşhur delaletül ül İngilizce ...İngilizce'ye çevirmesi, The Guide of the Perplex diye... İngilizce çevirmesi. Bunun da girişinde çok uzun bir girişi var. Yani orada e, Yahudi düşüncesi, Hristiyan düşüncesi ve Arap düşüncesi, özellikle Mutezile kelamıyla Mutezile kelamın devamında Karay Yahudileri arasındaki düşünsel süreklilik üzerinde bağlantılar kuruyor ki bu e, 1930'larda yapıldığını, 1960'larda yapıldığını söyleyelim. Tabii bu bugün bu gün üzerine biz daha rahat konuşabiliyoruz. Çünkü ee, bu mutezile kelamının devamı olarak Karay Yahudilerinin metinleri kısmen yayınlandı yani. Bunun üzerine projeler yapıldı, sempozyumlar yapıldı, eserler yazıldı. Usta çok daha rahat konuşabiliyoruz ama o bunu çok önceden yapıyor. Yani bir 30-40 yıl önceden belki, 50 yıl önceden bildiriyor. Ee, onun dışında bu sadece iki tane kitabı var onun. Onun dışında bir kitabı yok. Onun dışında daha çok hacimli makaleler yazıyor. Hacimli makalelerini biliyoruz biz onun. Ama o vefatından önce onun eserleri böyle Collected Volume şeklinde yani bir araya getiriliyor. Beş cilt halinde bir araya getiriliyor bu Pines'in bütün eserleri, talebeleri tarafından. Onu da belirtelim. Hatta bunlardan bir tanesi sadece Ebu Bekir Ebul Ebul Berekat Al-Bağdadi. O da biliyorsunuz. Son dönemlerinde Müslüman olduğu iddia edilen önemli bir e, tabip ve biraz daha müstakil bir filozof olarak gözüküyor. Sırf bir cildi ona ait. Yani onunla ilgili çok yoğun araştırmaları ve incelemeleri var e, Pines'in. E, onun dışında burada ilginç bir anekdot. Mesela Tespit-i Delailin Nübüvve, malumunuz, Kadi-i Bar'a nispet edilen, onun olmadığı iddiaları da var. Ee, burada e, bu, bu kitapla da çok yakından ilgileniyor e, Pines. E, hatta bunu bunun üzerine çalışmayı falan düşünüyor. Bu, bu kitabın çok önemli, Yudeo-Kristiyan, yani Yahudi-Hristiyan geleneğinin çok önemli bilgiler taşıdığını iddia ediyor, taşıdığını söylüyor. Ben bu tespitin bazı yerlerini okumuştum. Orada işte e, özellikle yani evet Yahudi-Hristiyan geleneğiyle ilgili çok ciddi eleştirileri var aynı zamanda. E, yani bu, bu gözle de e, bu metne yaklaşmış ve onu e, değerlendirdiğini de görüyoruz. E, biz e, zaten başka çalışmalarında da muhtezile kelamıyla Yahudilik ilişkisinde dair atıflar var. Son olarak şunu söyleyeyim, e, onun hayatıyla ilgili. E, işte Mezar taşında Spinoza'dan şu cümlelerin yazıldığı belirtiliyor. The free man thinks of nothing less than death. Yani özgür adam e, ölümden başka bir şey düşünmez herhalde gibi çevirebiliriz sanıyorum. Ee, bu böyle bir söz vermiş mezar taşında the free man thinks of nothing less than death onda vurgulamış oldum ee, şimdi bu bibliografi kısmına geçeyim zaten bibliografi kısmındaki önemli eserlerin bazılarına atıf yaptım ama şunu söyleyeyim yani Pines'in bu kitabı dışında da e, bizim mesela incelememiz gereken okumamız gereken pek çok makalesi var zamanla ilgili mekanla ilgili hatta sen Agustin'in e, impetus teorisi, yani itimat teorisiyle ilgili bir makalesi var Hazretin Sen Agustin'in impetus, herhalde itimat diye çevirebiliriz, bilemiyorum, itki. Ee, onunla ilgili bir yazısı var mesela. Ee, Bağdadi'nin zaman teorisiyle ilgili yazısı var. Yani şöyle görünüyor ki, bu tezinde ortaya koyduğu çerçeveyi aslında Pines genişletmiş. Ve biz Pines'in bu kitapta ortaya koyduğu Mukteva'yı sonraki dönemlerde takip etmek için aslında onun diğer makalelerini, en azından İngilizce olanlarını, çünkü Fransızca yazdığı var, Yahudici, yani İbranici yazdıkları falan da var. Takip etmek durumundayız aslında. Takip etmek durumunda olduğumuzu ben hissettim okurken. 20 sayfaya yakın bir Bibliografyası var yani o jübile cildinde bunlar yer alıyor. Şimdi eseri geçtiğimizde eserle ilgili, eser aslında çok hani mütevazi bir eser, çok hacimli değil. Ee, e, ama dediğim gibi dipnotları itibariyle, kaynakları atıfları itibariyle üzerinde çalışılmayı hak ediyor. Eser genelde üç bölüme, ana hatlarıyla üç bölüme ayrılıyor arkadaşlar. İlk bölümde kelam atomculuğu anlatılıyor. İkinci bölümde Ebu Bekir Zekerriya razinin atomcu teorisinden. Bir de başka bir atomcu teori var. İslam düşüncesini İslam düşünce geleneğinde denerek oraya geçiriyor. Yani kelamcıların atomcu teorisinin alternatif, farklı, farklı, bir atomcu modelin olduğu, platoncu bir atomcu modelin olduğu da ifade ediliyor. Ve o oldukça ayrıntılı bir şekilde inceliniyor. E, belki Razi üzerine yapılan, ya yani Razi'nin hususen tabiat teori üzerine yapılan en kapsamlı çalışmalardan e, bir tanesi. Daha sonra ne yapıldı? Çok geliştirildi mi bunu bilmiyorum. Onu takip etmedim ama bu vesileyle benim de daha ciddi dikkatimi çekmiş oldu o bölüm. Üçüncü bölümde ise Kelam atomculuğunun kaynağı meselesi, esasında Mehmet Hocanın da baştaki söylediği gibi kitabın yazılma amaçlarından bir tanesi Kelam atomculuğunun kaynağı. Demek ki işte 20. yüzyılların başında bu bir mesele olarak Almanya'da Berlin'de o civarda bu tartışılıyor, bu konuşuluyor yani. Demek ki. Yani bizim daha bu günlerde üzerinde durduğumuz ve merak ettiğimiz konular 100 yıl önce aşağı yukarı orada bir, bir geleneğin bir parçası olarak yani Alman oryantalist geleneğinin, İslam araştırma geleneğinin bir parçası olarak orada mesele edilmiş ki o da hocası ona böyle bir konuyu çalışmasını önermiş. Ee, bu üç bölüm. Şimdi e, kitapla ilgili bilgi şey daha girişinden hareketle ee, söylemek istiyorum kitapla ilgili Osman Hocam belki şey hatırlatılabilir bu bir önce Otto Prez'in evet, evet, evet, çevrilen bir makalesi var ee, belki o da etki etmiş olabilir yani o makalede muhtemelen Prez, muhtemelen tabii, tabii, evet. doğru zaten o makaleyle iletişime geçiyor ee, yani Pines kitapta pek çok yerde iletişime geçiyor onu da eleştiriyor özellikle son bölümde Kelam Atomcu'nun kaynağı bölümünde onu da eleştiriyor. E, dediğim gibi bu e, bir e, doktora tezi arkadaşlar e, doktora tezinden kitaplaşmış bir e, metin ama bugün elimizde olan e, yani Türkçe çevirisi öncesinde İngilizce çevirisi ya yani İngilizce edisyonu Belli bir süreçten geçiyor yani. Bu doktora teziyle aynı metin yok yani bizim elimizde. Onu söyleyeyim. O yüzden hatta e, hani bu çevirilerde malumunuz orijinal kaynağı çevirmek esastır. Mesela biz bunu belki Almancasından çevirmemiz daha doğru görülebilirdi. Ama e, Almancasıyla tertip olarak, içerik olarak aynı değil. İngilizcesi aynı değil. Yani süreç içinde e, ben... Almancası da vardı bende, bende hani Almancam çok, çok değil, hiç yok yani, çok çok ne? İşte Alman, Almanya'da bir sene kaldım, yüzde yüz artırdım, Sıfırda yüz kelime öğrendim diyorum ben ona. Öyle oldu, e, ama insan hani belli bir aşinalık seviyesinde bazı şeyler anlıyor biliyorsunuz, yani benzeşim yoluyla. E, ara ara baktım yani, Almancasından falan da baktım. Gerçekten İngilizce edisyonu çok daha anlaşılır, çok daha böyle tertipli ve düzenli. Dolayısıyla yani süreç içinde ciddi anlamda bir şeyden geçmiş, belli, belli ki belli, bir, bir e, gözetimden geçtiği anlaşılıyor e, eser. Hocam bir de malumunuz Batı'da öyle doktora tezleri kitaplaştırılacaksa doğrudan kitaplaştırılmıyor. Mutlaka evet. bir... Reviyev'den ayrı bir şeyden geçiyor bizim. Mesela Anur Zanani'nin e, Kelam Fizik Kuramı'nın doktora tezi bambaşkadır. Mesela bir bölümü çıkarmışlar Kelam Fizik Kuramı'nda. Daha böyle metni evet. Daha böyle e, bilmiyorum belki Pines'in o İngilizceye çevrilmiş e, şekli daha farklı da olabilir. Evet. E, yani. Ama çok daha kullanışlı bir metin ortaya çıkmış yani netice itibariyle. Evet. Hı -hı. Bir de tabi bu tezin yazıldığı 1936 yılları biliyorsunuz savaş dönemleri yani. Bir nazi e, hadisesi olayı var, bir gerginliği baskısı var. Onu da hemen akabinde zaten 40'lı yıllarda İsrail'e doğru e, hareket ediyorlar. Böyle bir gerginlik, gerilimin olduğunu da burada dikkate almamız e, gerekiyor. E, bu kitap aynı zamanda yani, Mezheb-i zerreindel ve alakati'yi bi mezheb Yunan Velhunud diye e, Muhammed Abdülhadi Ebu Eburide tarafından e, Arapça da çevrildi 1946 yılında hatta bu e, çeviri yani bu e, Pines'in e, Paris'de olduğu sırada Ebu ile beraber hatta bazı yerleri okuduğu, bazı mücakerelerde bulunduğu şeklinde ifadeler de var e, bunu yanlış hatırlamıyorsam Abdülhadi Ebu ile girişte de belirtiliyor ama bu, bu çeviri tam öyle paralel bir çeviri değil, biraz serbest bir çeviri. Hatta Ebu Ride, ben mukayese etmiştim yani çeviri sırasında bazı yerlerde istifade etmek amacıyla bu Ebu çevresine de bakmıştım ama bazı yerlerde tam birbirini karşılamıyor yani. Ebu Ride biraz geniş yaklaşmış ve bazı kaynakları güncellemiş dipnotlar bazı itirazlar da yöneltmiş, bazı eleştiriler de yöneltmiş. Artı sonuna bu biraz önce zikrettiğimiz Otto Press'in ee, makalesini de koymuş. Yani Kelam Atomuculu'nun kaynağı ile ilgili makalesini de koymuş Ebu Ride. Yani oradan e, Arapçasını bulabiliriz, bulabiliyoruz, onu da söyleyeyim. E, yani Ebu ile beraber bir çalıştıkları dönem de var. Hatta Ebu Ride ona bazı hususlarda yardımcı olmuş vs. Ee, bu yani bizim çevreye esas aldığımız kitap ise e, 1970'li yıllarda e, hikayesi orada başlıyor. E, i̇şte onun talebesi, Tel Aviv Üniversitesi'nin talebesi Michael Schwarz e, bu kitabı üzerine çalışıyor ve notlarını hocaya götürüyor, bazı şeyler tespit ediyor e, belki bazı düzenlenmesi gereken yerler ve ilave bilgiler e, öneriyor ve bir bir taslak çeviri hazırlamasını istiyor Pines ondan e, bu taslak çeviri uzun yıllar belki orada ders kitabı falan da okutuluyor üniversitede fakat daha sonra e, bu Pines'in e, bu e, bu tercümesi açıklamalı bir şekilde yapılan e, tercümesi e, Zivlin German e, marifetiyle, onun da desteğiyle onun editörlüğünde, yanlış hatırlamıyorsam 97 yılında yayınlanıyor. Tekrardan yayınlanıyor. Daha burada var, pek çok yeri açıklıyor, izah ediyor, ondan sonra gözden geçiriyor, kaynakları güncelliyor ondan sonra. Çünkü Pines'in şöyle bir huyu var, ben de onu fark etmiştim. Mesela makalattan alıntılar yapıyor fakat çok rahat çevirir, yani kendisi Almanca'da bunu ifade ederken e, kendi yorumlarını da katıyor. Serbest çeviriler yapıyor. Yani aynı şeyi aynı yani birebir o metinle Arapçasını mukayesettiğin ettiğin zaman birbirini tutmaya biliyor. Burada belli bir tutarlık sağlıyorlar e, ve daha sonra da bu e, e, yayınlanıyor. Ha bir de şunu yapıyor e, Schwarz. Pines çok uzun dipnotlar var. Ben var Bazı Almanlarda ben bunu sezdim yazılarında. Çok dipnotları, inanılmaz uzun. Yani mesela biz, ben şahsen şöyle yapıyorum. Hani dipnot verirken bir konuyla ilgili temsil gücü olan birkaç metne orada atıf yapıyorum. Ama onlar böyle bibliografya gibi yani. Dipnotları bibliografya gibi. O konuyla ilgili her şeyi yazıyorlar altına. Biraz da böyle o ekolle ilgili bir durum sanıyorum. Çok uzun dipnotları var. E, Schwarz bunu, bu dipnotları, e, hatta konu bütünlüğü olan uzun dipnotları oradan alıp ek şeklinde kitabın sonuna ilave ediyor. E, kitabın sonunda da böyle aşağıya bir bölüm var yani. Aslında bunlar e, Pines'in orijinal e, tezinin dipnotları yani. E, Pines de buna itiraz etmiyor. Hatta e, Ebu Ride de Cehenn Saffan'la Safvan'la ilgili olanı kendisi... E, şeye koyuyor. Yani arkaya koyuyor. ilave ek bölümüne e, ekliyor. Böyle bir farklılık da var. E, evet. Bunları da vurguladıktan sonra şimdi geçelim kitabın içeriğine içeriğinden genel hatlarıyla bahsettim ama daha ayrıntısına geçelim. Demiştim, üç bölümden oluşuyor kitap. Ee, kelam atomculuğu ee, Ebu Bekir Razi'nin atomcu teorisi, bir de kelam atomculuğunun kaynakları bir de ek bölüm var. Şimdi e, bu birinci bölümde e, ben bazı açılardan e, sadece zikredeceğim. Tek tek defayla ayrıntılı bir şekilde ifade etmeyeceğim. Vaktimiz yok zaten. Burada Pines kelam atom teorisini zaten e, kıymetli e, dinleyenlerin Dinli arkadaşlarımızın da e, ellerinde vardır kitap. Oradan da takip edebilirler. Orada e, kelam atom teorisi e, yedi başlık altında inceleniyor. İşte, atoma denet eden kelimeler, atom ve cisim, atomların birleşmesi, telif problemi, temas problemi, nazam, arazlar ve nedensellik başlığı altında. Aşağı yukarı bizim de bugün kelam atom, atom teorisiyle ilgili konuşmak durumunda kaldığımızda e, aşağı yukarı üzerinde durmamız gereken bütün hususları kuşatıcı bir şekilde burada e, anlatılıyor. E, tabii Pines'in e, bu konuyla buluştuğu noktada henüz pek çok önemli kaynak e, neşredilmiş değil. Mesela Kadri Ablu metinleri yok ortada. Muni yok. Sonra İbn Mettewehin teskiresi yok ki bu Zanâninin tezi ya da kitabı büyük oranda İbn Mettewehin kitabına dayanıyor. Sonra Cüveninin şamili yok yani pek çok metin, pek çok kaynak da ortada değil, ortada yok. Bunlar yokken yazıyor yani bu bu tezi ama ne var mesela ortada? İşte daha ziyade onlardan istifadeyle ile oluşturuyor zaten. Eşari'nin makalatı var. Hayatın intisarı var. Sonra Mesail-ül khilafı var Nisa ondan sonra İbn-i Hazm var. Bunlar yani ehemmiyetle önemli olarak bunlara atıf yapıyor. Yani temel kaynakları bunlar ilk dönem atomculuğunu anlatırken. Ki zaten onun Anlattığı resim daha ziyade ilk dönem atomculuğuna ait. Yani sonraki döneme ait sonraki dönem kaynaklarından atıflar yapıyor. Mesela razi atıfları var. Katibiye atıfları var. Katibinin e, muhassal şerhine ufassalı atıfları var. Ondan sonra e, Cürcaniye İyiciye e, atıfları var. E, ama e, so, yani atomculuğun sonraki tarihini çok fazla ortaya koymuyor. Çünkü elindeki malzemede Malzemelerde oraya gidebilecek bir şey yok. Zaten de iddiası kelam atölyesinin kaynağına yönelik yani daha erken döneme e, odaklanıyor. E, bugün tabii bizim yaptığımız çalışmalarda biz daha geniş bir perspektiften bakabiliyoruz. Yani çünkü kaynaklar gelişti, genişledi, e, yeni neşirleri falan çıktı. Bunlar üzerine böyle birinci, ikinci el çalışmalar falan e, yapıldı. E, orada. Tabii Pines'in benim dikkatimi çeken bu ilk bölümde özellikle eşariliğin en önemli bileşeni olarak bu atomculuğu gösteriyor. Ki doğrudur, yani atom yani eşarilik ya da kelam düşünüldüğünde belki bu vesileci atom fiziği ya da metafiziği tırnak içinde bu Kadir Muhtar Tanrı anlayışı ya da Faili Muhtar Tanrı anlayışı ve yoktan yaratma teorisiyle birlikte eşari kelamının en önemli özelliklerinden bir tanesidir ki bütün diğer e, konular bu onun üzerine hatta yani kıyamet kıyamet haşr-ı cismani bile onunla ilgili onunla irtibatlıdır. Kıyametin kopması bile atomcu bir teori üzerinden e, temellendiriliyor. Hatta ben Cüveynî'nin irşadında Hazreti İsa'nın mahiyeti konusu bile cevher-ı araz düalizmi üzerinden e, izah edildiğini, açıklandığını görmüştüm. En önemli bir bileşeni olarak görüyor. Daha ziyade son iki dönemlerde özellikle bu Zanani'nin kitabında çok daha belirgin hale getirilen e, atom-matematik ilişkisi ya da geometrik nokta şeklinde atomun temsili konusunda da yer yer işaretler yapıyor. Kendi dönemi itibariyle bu çok e, çok çok önemli. E, çünkü e, Şamil'i görmemiş yani, Cüveyni'nin Şamil'ini görmemiş diyen metinleri görmediği halde orada bir takım Atomların temsiliyle ilgili bilimsel bazı verileri dikkate alması e, önemli. E, kelam atomculuğunun burada demokrat atomculuğuyla ilişkisine dair bazı e, bilgiler de veriyor. E, ve aslında tabii kendi görüşü, yani Pines'in kendi görüşü, kelam atomculuğunun bir dini düşünce olması hasebiyle e, Hint atomculuğuna, Kanada atomculuğuna çok daha yakın olduğu şeklinde kendi görüşü bu. Ama demokrat atomculuğuyla iletişime de pek çok yerde atıf yapıyor. Atomların işte cisimleri oluşturması, bu doğrultuda telif ve temas problemi üzerinde de duruyor ki çok, çok önemlidir. Çünkü kendinde boyutsuz olan, birinci niteliklerden uzak olan bir varlığın, dış dünyayı nasıl oluşturdu, nasıl meydana getirdiği hususu burada izah ediliyor. Belki de atomculuğun yani boyutsuz bir varlıktan boyutlu dünyanın nasıl oluştuğu problemini e, ya da açmazını e, or, e, konuşmak için bizim burada telif ya temas kavramları üzerinde durmamız lazım. Bu hususa dair de e, tespitleri var ki ben yakın zamanda yaptığım bir çalışmada buraya atıf yapmıştım. Sonra Nazam'la ilgili e, bazı yaklaşımları var. E, burada ben mesela dikkatimi çeken Nazam'ın gazali etkisinden bahsediyor ki haklı, e, yani hayatın intisariyle gazalinin tehat-ı fütül felasefesinde bu e, astronomlara getirdiği eleştiriler, deliller birbirine oldukça yakın. E, nazam'ın zaten... Ee, sadece yani atomculuk eleştirisi değil, onun dışında e, yani kelamcıların e, filozofları eleştirirken ki ortaya koydukları argümanlar, delilleri doğrultusunda da çok ciddi etkisi var kelama. Hatta yani İmam Mahdudi'nin e, filozofları e, eleştirisinde yani Kitab-ı Tevhit'te kaynaklarından biri de Nazam'dır yani e, Nazam'dan almıştır Aristotle ile ilgili malumatı, Aristotle ile ilgili bilgileri. E, Filozoflara dair bilgilerin Nazlamın verdiği e, bilgilerden edildiğini kendisi ifade e, ediyor zaten. E, sonra bu bu kitapta özellikle biraz önce de bahsetmiştim. Yani geriye doğru çok ciddi referans var. Mesela İskender Afrodisi ile ilgili, Plutarkosla ilgili. Antik dönem işte Epikür, Demokrit falan. Yani onun dışında bizim pek de adını bilmediğimiz, ne bileyim, Lamsakoslu Strato yani. Ben Çanakkale'de yaşadığım Lapseki'yi falan biliyorum ama Lamsakoslu Strato nereden çıktı? Böyle çok ilginç kişilere, şahıslara atıflar yapılıyor, yapıyor kendi döneminde. Mesela Ebu Hüzey el-Allaf'la İskender Afrodisi, yani Aristo Şarihi İskender Afrodisi'nin Külcüz kavramlarının kullanışının birine çok yakın olduğunu iddia ediyor. İşte malumunuz Ebu'l-Hüzeyl, işte her şeyin küllü e, olduğunu, küllü olan bir şeyin, hatta ayete de atıf yapıyor. E, hani Allah her şeye kadirdir. Demek ki bir her, her şey var. Bir kül var, bir bütün var. Bütün de parçalardan oluşması gerekir şeklinde bir istidlelle atomun varlığını temellendirdiği kaynaklarda geçiyor. Bunu işte İskender Afrodisi'nde de olduğunu, hani oradan etkilenmiştir diye demiyor bunu. Ama orada da buna benzer bilgilerin olduğunu söylüyor ve çok pek de bizim bilmediğimiz kaynaklara atıf yapıyor. Burada benim yine dikkatimi çekti. Arazlar konusunda Muhtizle'nin seküler bir kavramlar dizgesine sahip olduğunu yani öyle bir soru soruyor kitabın bir yerinde. Yani bu bu teori ne kadar evet dini bir teori görüntü itibariyle ama bunu sadece biz kelamcıların burada ortaya koyduğu malumatı sadece bir teolojik perspektif içinde tutmalı mıyız? Yani kelamcılar bunun dışında bilimsel sahiplerle de bu meselelere yaklaştılar mı? Ee, ya da e, bilim felsefesinin gelişmesine ne gibi katkılarda bulundular sorusu dikkate alındığında burada kelamcıların aynı zamanda özellikle mutezile kelamcıların seküler bir kavramlar dizgesinde sahip olduklarını sadece meseleye teolojik bir nazarla bakmadıklarını da iddia ediyor. E, nedensellik başlığı altında da e, arazların süreksizliği meselesi üzerinden yani bir araz e, yani iki araz e, tek bir anda sürekli kalmaz. E, El-Araz ya da e, Neydo'nun tam orijinali La-Yepkâh Zemaneyn. Zemaneyn, aneyn. Evet. Aneyn, zamaneyn. Evet. İki, iki anda sürekli kalmaz. Cü, düşüncesi üzerinden bunu e, temellendiriyor. Arazilerin süreksizliği üzerinden. Sonra, e, burada yine dikkat çekici bir husus. Bunu vurgulamak e, lazım. E, tabii nedensellik doktrini bu... E, yani atomculuğun da icat edilmesini gerektiren nedensellik doktrini, nedensellik görüşü sadece tabiatı reddetmek için tabiatı reddetmek için icat ediliyor. Tab kavramına tabiat kavramını. Çünkü tabiat kavramı özcü bir nedenselle işaret ediyor. Bundan sarf nazar etmek için yani alternatif bir teori ihdas ediyorlar. Bunun amacı Tabi e, tabiat teorisi, alternatif bir tabiat teorisi icat etmek ortaya koymak, ama bunun da merkezinde, başlangıcında insan özgürlüğü konusu var, kes teorisi var aslında. Yani biz, e, ben işte bu kitabın başlığını da öyle yapmıştım. Aslında hani e, bu doktora tezimi yayınladığımda, işte kelamla nedensellik, ilk dönem kelamcılarında tabiat ve insan yaptım ama insan ve tabiat demek daha doğru kronolojik olarak. Çünkü kelamcılar tabiat fikrine daha sonra geliyorlar. Yani ahlaki olanın her zaman önceliği var. Bu nedensellik konusunda ilk çözmeye çalıştıkları husus insan özgürlüğü meselesi. Ya da ilahi irade ile insan iradesi arasındaki ilişki. Yani buradan insan sorumluluğuna ve onun tercih yeteneğine kapasitesine bir yol açabilir miyiz sorusu üzerinden oradan tabiata sıçrıyor bu olay. Tevlid teorisi bunu takip etmek için aslında güzel bir imkan sağlıyor tevlid. Ee, bunu da vurgulamak lazım. Burada şunu da söyleyerek bu kısmı bitireceğim. Ee, bu tabi hani kelamcıların nedenselliği reddettikleri şeklinde böyle bir kullanım var. Kelamcılar nedenselliği reddettiler. Ee, Pines de bazı yerlerde buna işaret ediyor. Bu, bu Yani dediği iddiaları bu noktaya götürüyor. Kozaliteyi reddettikleri şeklinde. Aslında bunu bir belirlememiz lazım yani. Kelamcıların reddettiği nedensellikten daha ziyade Determinizm, sebep-sonuç arasındaki ilişkinin mahiyeti daha ziyade onları rahatsız ediyor. Yoksa yani nedensellik ilkesi olmadan Kelamcıların ispatı ve yapabilmeleri mümkün değil yani. iliyet ilkesi olmadan bunu yapabilmeleri mümkün değil. Bu hususta bir yanlış kullanım var. Onu düzeltmemiz lazım. Yani kelamcıların reddettikleri, eleştirdikleri husus özcü nedenselliktir. Ya da şöyle diyelim, özcü nedensellik diyelim, determinizm diyelim, meşayi gelenek diyelim, Yunani düşünce, düşünce tarzı, düşünce modeli diyelim ama kelamcılar nedenselliği reddettiler şeklinde bir ifade. Yanlış anlamaları da kendi çünkü kelam ya nedensellik ilkiyeti olmadan hiçbir istidlal yapamaz yani. Hiçbir süreci yönetemez e, hariçte ya da zihinde. O bakımdan e, bunu da belirteyim. İkinci bölümde ise, e, Üstadım her, umarım çok sıkıcı olmuyordur böyle, bilmiyorum. Hocam, e, Girmek istiyorsan e, gir. Size sınırsız süre gerçekten e, doyum olmuyor. E, kesinlikle e, aynen devam edin lütfen. Tamam bir 10 dakika Gerçekten dakika... çok güzel konulara değiniyorsunuz o <gülüyor> özellikle nedensellik konusu e, bir de başlı başla yani çok güzel bir keskit oldu hocam Allah razı olsun Bir 10 dakika daha diyeyim çünkü dinleyiciler açısından sonu belli olmayan bir muhaveri yani konuşmaya muhatap olmak çok zorlayıcı olabilir o yüzden biz yine de e, işte verdiğimiz cevaplar. Arkadaşlar sadık kalmaya soru sormak isteyenler chat kısmına da Aha. isimlerini yazdırabilirler veya doğrudan chat kısmına da soruları yazabilirler. Ee, Osman hocamın konuşması bittikten sonra inşallah <gülüyor> e, soru-cevap kısmına da başlarız. Tamam. Buyurun. Ben e, zaten yani su, son kısmın. Son, son kısmı da aslında konuşuyoruz. O yüzden son kısım üzerinde çok fazla durmayacağım. Ama ikinci kısım üzerinde de kitabın hani benim için şu an için orijinal. Bu ilk kısım üzerinde biz çok çalıştık. Ee, kısmen yani ona vakıfız ama oradaki bazı atıfları da bizim güncellememiz e, lazım. Ben şimdi okuduğumda işte iki gündür ona bakıyorum. Ee, ilgimi çeken yerler oldu, suslar oldu e, gerçekten. Yani ee, ama daha ziyade benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken bölüm hususen ikinci kısım oldu. Ebu Bekir El-Razi'nin, Ebu Bekir Zekeriya El-Razi'nin atomculuğu kısmı oldu. Burada birinci bölümün sonunda Pines ikinci bölüme geçerken işte size diyor İslam düşünce İslam düşünce geleneği içinde üretilen başka bir atomcu modelden de bahsedeceğim diyor. Oraya geçiyor. Diyorsunuz bu Razi, vefatı 935, 10. yüzyıl. İbn-i ile birlikte İslam düşünce geleneğinde işte münhid olarak, zındık olarak bilinen, özellikle nübüvvet karşı fikirleri, deist görüşleri sebebiyle çok eleştirilen bir şahsiyet. Ee, Ebu Begiz Razi. ama Hazret iyi bir tabip, yani Galen ekolünün devamı niteliğinde, mahiyetinde çok ciddi bu alanda bu hususta çalışmaları var, ahlakla ilgili çalışmaları var malumunuz. Etibur Ruhani'si mevcut. Onun dışında ilmi ilahi adında bugün elimizde mevcut olan eserleri var. Bir de e, Cabir bin Hayyan'la birlikte bu kimyacı geleneğin de önemli mensuplarından, müntesiplerinden birisi olarak e, gösteriliyor bazı kaynaklarda. Böyle çok yönlü, tam bir bilim adamı, bir filozof diyebileceğimiz bir şahsiyet o dönemin şartlarında. E, daha ziyade bu ee, nübüvvet eleştirisi sebebiyle yani kelamcılar tarafından eleştirilen bir kişi Ebu Bekir Er Razi ama daha ziyade bu tahir dönem kaynaklarında yani bu var bu eleştiriler. Ee, onun işte beş ezeli ilke, beş ezeli ilkenin varlığını inan inanması e, söz konusu. Yaratıcı nefs ya da bari diyelim nefs, heyula, zaman ve mekan şeklinde. Onun kozmogonisinde beş ezeli ilkenin varlığını kabul ediyor. Aslında bunun amacı, yani onun bunu böyle bir sistem kurmasının sebebi ki bunu da sonraki dönem kaynaklar, yani Razi olsun, Katibi olsun, İyici olsun, Harranilerden aldığını söylüyor. Yani bu Bekir, Zekeriya er Raziye çok fazla atıf yapmaksızın Harraniler daha ziyade bu metinlerde uzun uzadıya eleştiriliyor. Hatta Pines'te kâtibiynen mufassalından çok uzun bir onların, bunun görüşleriyle ilgili çok uzun bir kısmı e, alıntılıyor. Amacı e, sonlu ve sonsuz arasındaki ilişkiyi, kadim hadis hadis arasındaki ilişki sorunu çözmek. Yani alemin nasıl yaratıldığı sorunlu çözüme kavuşturmak. Çünkü e, Allah alemi tabiatı ile yarattı dese başka bir sorun ortaya çıkıyor. Alemi yani Allah'ı yaratılmış e, larla irtibatlandırmak gibi onun hudusuna götüren bir durum ortaya çıkıyor. Ee, Allah alim özgür iradesiyle yarattı denildiğinde başka bir sorun ortaya çıkıyor. Neden o zamanda da değildi bu zamanda? Yani yaratmanın illetini, hikmetini tespit etmek gibi başka bir sorun çıkıyor ona göre. Öyle olunca e, Zekeriya er Razi. eee bu sorunun çözümü, çözümünü ezeli ilkeler teorisiyle, bu Allah dışında kabul ettiği dört ezeli ilkeyle e, çözmeye e, çalışıyor. Ona göre o da aslında alemin yaratıldığını kabul ediyor. Fakat bu yaratma eylemi yoktan bir yaratma eylemi değil. Ne kelamcılar gibi e, hani yoktan yaratma e, ya ne de filozoflar gibi e, sudurucu bir süreci e, içeriyor. E, o da buna yaratma diyor fakat bu yaratma aslında öncesinde suretsiz olan bir maddenin daha sonra suretle buluşması, bütünleşmesi anlamına geliyor. Burada çok ilginç böyle nefs ve e, heyyula arasındaki bir aşk ilişkisinden böyle kozmogonik mit diyor buna Pines. Bu nefs ve heyyula arasındaki romantik bir ilişkinin ya da bir çekimin neticede Tanrı'nın bunların ikisini bir araya getirmek, birleştirmek şeklinde bir yaratma, yaratmayla neticelenen bir durum söz konu olduğu, olduğunu ifade ediyor. Ee, cisimlerin, yani razi cisimlerin atom ve boşluktan oluştuğunu söylüyor. İlginçtir bu. Yani cisimlerin biz hani cisimlerin atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Madde ve suretten oluştuğunu biliyoruz. İşte ne bileyim e, cisimlerin kümun ve zuhur şeklinde yaratıldığını, meydana geldiğini biliyoruz ama bu ee, çok geleneği olan bir düşünce değil bildiğim kadarıyla cisimler atomlardan ve yine e, atomlar gibi cüzlerden oluşan boşluktan meydana geliyor düşüncesi atomların yine hacme sahip olduğunu iddia ediyor. Ben bu kitaptan çıkardım bu özeti onu söyleyeyim. Fakat bu e, atomlar e, e, fakat bu onların zati bir özelliği değil bu atomlar ezeliği yani ezeli çünkü maddeyi oluşturuyorlar, yaratılmış. Bu yaratılmak demek suretsiz maddenin suret giymesi. Yoktan değil, zamanda bir yaratma bu. Yani e, bir boyut değiştirme, bir ortam değiştirme gibi. E, ayrık atomları ihtiva eden madde, cisimler ve unsurları haline gelmeden önce e, heyu mutlak şeklinde. Bil, yani Yoksa bu bil kuvve değil, bil fiil var. Yani filozoflardan farkı da bu. Bu heyula bu heyula mutlak dediği şey, e, filozoflarda olduğu gibi bil kuvve değil, bil fiil daha önce de e, mevcut. Fakat temel özelliklerini, yani arazları, arazlarını ancak e, suret giydikten sonra kazanıyor. Sonra şurada, bir de, e, kitapta Nasr-ı diye bir şahıstan çokça bahsediliyor. Tabi bu e, Razi'nin atomcı teorisiyle ilgili e, Pines'in en önemli kaynaklarından bir tanesi bu. Birisi Ebu Hat, hatim Razi, bu diğer Razi'nin çağdaşı ve polemikleri var kendisiyle. Bir diğeri de nasr Husrev. Hüsrev. nasr e, daha geç bir dönemde yaşayan bir e, şahsiyet bir İsmaili filozof şair, alim ve seyya 1073 yılında vefat ettiği ifade ediliyor bu Nasır Hüsre, bu da çok fazla çalışılmış bir kişi değil benim görebildiğim kadarıyla en azından tabiatla ilgili görüşleri cihetinde çok fazla çalışılmış bir kişi değil yani bu Pines'in Razi eleştirileri Nasır Hüsrev üzerinden gerçekleşiyor ve Hüsrev'e çok ciddi atıflar var yani kitapta. Onu da söyleyeyim. Ee, işte burada sırasıyla Razi'nin işte madde anlayışı, cisim anlayışı, e, mekan anlayışı, işte mekanı külli mekan, cüz'i mekan şeklinde ayırması, mekanla bağlantılı olarak boşluk teorisi, boşluk anlayışı, sonra zaman anlayışı. Bütün bunlar inceleniyor ve araştırılıyor. Ayrıntılı bir şekilde. E, Razi düşüncesinin, bitiriyorum, e, Razi düşüncesinin kökeni olarak da e, Katibi'den, nasr tusiden uzun alıntılar yapıyor. Tuğsi'nin şerli işaratından, Katibi'nin nüfassalından uzun alıntılar yapıyor. Razi düşüncesinin, aslında Harranilerin düşüncesinin bir devamı olduğunu söylüyor. E, fakat Razi'ye bakıldığında ise bir başka alternatif görüşü var bu hususta. Razi ise diyor kendini Platoncu tanımlıyor. Yani Platon'la birlikte, Platon düşüncesiyle birlikte konumlandırdığını söylüyor. Özellikle bu Razi üzerinden Platoncu pek çok unsurun İslam düşüncesinde devam ettiğini vurguluyor. Mesela maddenin ezeliliği, cismin basitliği gibi, sonra sürekli ve bileşik olmayan, cevher düşüncesi gibi, ezeli mekan teorisi gibi, cismin en sonunda heyulaya dönüşmesi ki ben bunu Razi, Cüveyni'de görmüştüm. Yani Platon'a da bir cisim teorisinin nispet ediliyor kaynaklarda. Bunlardan bir tanesi de şu, cisim en nihai haddine kadar, sınırına kadar bölünüyor ve en sonunda heyulaya dönüşüyor. Bu da Platon'un bir e, cisim görüşü olarak zikrediliyor. Dolayısıyla aslında razinin her ne kadar bu klasik kaynaklar onu Harranilerle özdeşleştirse de, Razi'nin aslında Platoncu bir e, fizik görüşünü, fizik anlayışını İslam düşüncesinde temsil ettiğini ve aslında kendisinin de bunu böyle söylediğini e, ifade e, ediyor. Hatta Timayos'la bazı yerlerde Platon'un meşhur Timayos diyaloğu ile e, Razi'nin metinlerini pines mukayese ediyor. Bilmiyorum. Belki bunun üzerinde çalışmak lazım. Yani bu konu üzerinde çalışmak lazım. Orada Antik Grek'te kelamcı atonculuğun kaynağı ile ilgili olarak biz Demokrit'e gidiyoruz, Epikür'e gidiyoruz ama mesela Platonculuk acaba nasıl bir kaynak? Ya da Galen olduğunu iddia edenler var. Nasıl bir kaynak? Alternatif. Bence bütün bu araştırmalar da sonuçta e, kelamcıların ortaya koydukları muhtevanın orijinalliğini orijinalliğini ortadan kaldıran hususlar değil. Sadece birer bilimsel araştırma konusu olması bakımından incelenebilir. Yoksa kelamcıların kendi teolojik muhtevaları içinde ürettikleri cevher araz metafiziği pek çok husus bakımından e, bu mevcut teorilerden ayrışıyor zaten. Pines'te zaten e, bitireyim. Pines'te zaten e, antik grekteki atomcu teorilerle e, kelamcıların kelam atomculuğunun sadece ismen birbirine benzediğini, onun için hiçbir benzerlik olmadığını söylüyor. O daha ziyade e, Hint atomculuğuna, ki kendinden önce de pek çok kişi tarafından bu dile getirildi, e, Hint atomculuğuna daha yakın olduğunu e, iddia ediyor. Bunu da Hint atomculuğunun merkezinde bir tanrı anlayışının olması ile izah ediyor, açıklıyor. Fakat sıkıştığı yer, yani tam çözemediği, izah edemediği şey kaynaklar. Yani aradaki irtibatı, bağlantıyı kuracak e, kaynakları ortaya koyamıyor. Sadece bir İran Şehri'den bahsediyor. İran Şehri üzerinden Fahret Razi'nin bu bilgileri aldığı, çünkü İran Şehri'ye çok büyük saygısı var yani e, Razi'nin metinlerde. Ondan aldığı, almış olabileceği ifade ediliyor. Bir de işte Ebu'l-Hüzey'l Basra'da, Basra biraz daha yakın yani Hint e, mıntıkasına oradan onun da şifahen bu bilgileri almış olabileceği şekli iddialar var ama bunlar henüz hala günümüze çok ciddi bir şekilde güçlü bir şekilde ifade edilmiş değil. Bunun karşılığında kelam atomcunun kaynağı ile ilgili grek, greke, grek'e işaret eden e, şeyler, iddialar daha güçlü bir şekilde kendini gösteriyor. Çünkü kelamcıların biz e, Hint bölgesiyle ilişkilerine vakıf değiliz yani metinlerde. Sadece Sümeniye ve Berahime var, o da ya Döbüvet ya da bilgi teorisinde eleştiriliyor. Ben herhangi bir atıf görmedim onun dışında, büyük hacimli kelam kitaplarında ee, dahi yani Hint atomculuğuna. E, üstadım, benim söyleyeceklerim özetle hülasaten bunlardan ibarettir, olursa konuşuruz tekrar. Osman Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunum oldu gerçekten. Kitabı adeta yeniden okumuş gibi olduk sayenizde. <Gülüyor> evet, Tabii ol. hem kitabı anlattınız hem de çok önemli kritik hususlara değindiniz. Kendi yorumlarınızla, güzel yorumlarınızla birlikte. Tabii sorularla birlikte daha da böyle konu açılacaktır. Ben vakit geçirmeden katılımcıların sorularına geçmek istiyorum inşallah. Şimdi arkadaşlar soru sormak isteyenler el kaldırma seçeneği var Zoom'da. Yine doğrudan söz isteyerek soru sorabilirsiniz. Kameranızı açabilirsiniz. Chat kısmına yazabilirsiniz. Yani çok farklı şekillerde ee, soru sorma yöntemleri var. Bunlardan birisini <gülüyor> kullanabilirsiniz inşallah. Ben şimdi chat kısmına bakıyorum. Ee, Nazif Muhtaroğlu hocamız e, söz istemiş. E, malumunuz Nazif hocanın kelam atomculuğuna özel bir ilgisi vardır. O e, Okoyenizmle ilgili, vesilecilikle ilgili e, çalışmalarda var hocanın. E, hocam buyurun katkılarınızı bekliyoruz. Sorunuz varsa da buyurun inşallah. İyi akşamlar ee, Osman Hocam, ee, Şşadın, hocam. Merhabalar İyi akşamlar iletiyorum, ee, Güzel bir özet Yani kitabı okumaktan kurtardınız bazıları <gülüyor> <Değil> de <var. gülüyor> Şimdi bu özetten Sonra herkes almayabilir kitabı Hocam e, teşekkür ederim Çok güzel bir sunum oldu e, Tabi ben burada birkaç e, Ususu tartışalım istiyorum Özellikle atomculuk e, Vesilecilik bu konular tabii çok önemli kelam e, çerçevesini anlamak için. Şimdi Eşariler mesela e, atomculuğu Mutezile'den devralıyorlar. E, nitekim İmam Eşari'nin kendisi daha önceden Mutezile. Sonradan e, vazgeçince bütün her şeyi de reddetmiyor. E, önemli bir birkimi devam ettiriyor aslında. Yani e, aslında dinin temelde e, vahye karşı aklın pasifize edilmediği, tam tersine e, çok ciddi manada akla e, vurgu yapıldığı bir çerçeve var Muhtezile'de. İmam Eşar'da bunu e, de, e, devam ettiriyor aslında, şey yapmıyor. Ve atomcu e, ontoloji alıyor ve bunu bir şekilde sizin de ifade ettiğiniz gibi e, kendi e, problemleri, problematik e, bulduğu hususlar çerçevesinde bir şekilde değiştiriyor, devam ettiriyor. Burada tabii e, şunu Tartışmaya açmak lazım. Yani kelamcılar acaba e, atomculuk olmadan da e, e, bir metafizik kurabilirler miydi? Temel tezleri acaba e, atomculuk olmadan da ifade edilebilir miydi? Nitekim e, İmam Maturdi'nin kitab Tevhid'inde çok açık bir atomculuk yok. Mehmet Hoca e, İmam Maturdi'nin atomcu olduğunu e, savunuyor. E, farklı delillere de falan e, dikkat çekerek ama... Orada mesela çok farklı yapılar var. Doğa e, mesela tap e, tabirini kullanıyor. Fakat bunları o da modify etmiş. Yani şey yapmıyor. Yani bunu biz at tabiat perestlerin kullandığı anlamda kullanmıyor. E, onu nasıl yorumladığına baktığımızda e, bir takım şeylerin bir takım böyle e, özellikleri var. Fakat bunlar e, onların kendilerine ait. Aristocu anlamda özellikler değil. Ee, bu da arazların işte bekası olmaması ilkesinden hareketle e, temellendirilebiliyor. Şimdi burada e, bir bu soru önemli bence. Bu, bu konuyu be, belki biraz açmak lazım. Günümüzde o yüzden mesela e, kelamı e, güncelleme eğer söz konusu olacaksa e, illa atomcu bir çerçeveye dayanmak zorunda mı? İzintekim ben mesela Ali Sedat Bey'in e, kitabını yayına hazırladım. E, Kavayet-i Tehavvülat. Kitabın sonlarına doğru şunu söylüyor Ali Sedat Bey. Yani şimdi atomculuğu bütün bir kitap boyunca anlatıyor. İşte termodinamiğin varsaydı ontolojiyle ne kadar örtüştüğünü falan anlatıyor. Ama en sonunda diyor ki, kelamcılar diyor, Hz. Peygamber'in işte ondan aldıkları temel ilkeleri atomculuk üzerinden savunmuşlar. Çünkü bu karşı tarafı, yani felasifeyi reddetmek için e, topluca reddetmek için çok büyük bir güzel bir imkan sunmuş onlara. Ama bunlar çok farklı şekillerde de savunulabilir de gibi bir yorum yapıyor mesela orada. E, bu, bu, bu konuyu bir tartışmak e, lazım diye düşünüyorum etraflıca. İkinci husus hocam, bu nedensellik meselesi e, hakikaten üzerinde ciddi banada e, durulması gereken bir mesele. Ben atomculuktan çok bu nedensellik konusundaki yaklaşımın kelamcılara daha böyle e, temel bir kaygıdan kaynaklandığını e, düşünüyorum o, o yaklaşımın. E, şimdi kelamın mesela işte argümentasyonuna baktığımızda istidlal bir şahit, helal gaib siz de ifade ettiniz. Evrenden hareketli Tanrı'nın varlığına e, bir delil getirme söz konusu. Yani a priori argümanlara çok girmemişler işte Anselm'de gördüğümüz ontolojik argüman benzeri bir şey. Evrenin bizatihi tecrübe edilmesi gerekiyor ve buradan hareketle bir argüman kuruluyor. Ve bunun içinde nedensellik ilkesi çok önemli bir ilke. Yoksa e, o ilişki kurulamaz. Fakat hocam burada şunu da e, tartışalım istiyorum. Nedensellik ilkesini acaba nasıl anlamışlar? Şimdi e, zorunlu nedenselliği reddediyorlar. Bu konuda sanırım genel bir konsensüs var e, günümüz e, yorumcuları açısından. Fakat bir anlamda bir nedenselliği eşyanın veya işte kişilere verdiklerini yorumlayan çok şey var, yorumcu var, Batı'da da böyle. Ve burada işte temel kaygılardan biri nedensellik tamamen ihlal edildiğinde Tanrı'nın varlığına dair bir çıkarım yapılamaz. Şimdi benim en azından gördüğüm ve anladığım kadarıyla metinlerde Nedensellik ilkesi a priori bir ilke olarak alınıyor. Yani her hadisin bir muhtisi vardır veya her mümkünün bir e, müreccihi, bir sebebi vardır şeklinde ifade ediliyor ve bu ilke gözlemden bağımsız olarak a priori bir ilke olarak alınıyor. Fakat bu ilkenin daha sonraki argümanlarla bu dünyada gözlemlenen bir şeye atfedilemeyeceğini sadece Allah'a atfedilebileceğini yani nasıl diyelim, tek e, nedenin, efficient cause anlamında, etken sebep anlamında tek nedenin, ancak Allah'ın kudreti, iradesine bağlı, ona tabi olan kudreti olduğuna dair argümanlar getiriliyor. Dolayısıyla evrende aslında bu, bu anlayışta e, sınırlı varlıkların kendilerine ait hiçbir kudreti veya nedenselliği yok. Onlara işte ee, sonraki dönemde sebebi adi demişler. Yani e, uzlaşıma dayalı olarak biz bunları sebep olarak kabul ediyoruz. Niye? Çünkü Allah e, rastgele gelişigüzel bir yaratma sürdürmüyor evrende. E, belli bir düzene göre, e, belli bir takım e, kurallara uygun bir yaratma devam ettiriyor. Ki buna da işte sünnetullah e, daha ilk dönemden beri demişler. İmam-ı Şar'ı bizzat kendisi, icra-i ade terimini kullanıyor. Dolayısıyla düzeni inkar etme ve e, hor görme gibi bir durum yok burada. Sadece bunun gerçek bir nedensellik yani sınırlı varlıkların kendilerine ait bir nedensellik taşımadığını ifade edecek şekilde formüle edilmesi söz konusu. E, ve nedensellik ilkesinin bizatihi kendisi de reddedilmiyor. Tekrar bunun altını çiziyorum. E, fakat burada işte bu ayrımları ııı e, çok iyi yapamıyoruz çünkü metinlerde bunlar çok iyi yapılmıyor. E ayrıca e, Mehmet Hoca da şu son günlerde çalışıyor. O da e, belki yorum yapacaktır. Yani kelamcıların kendilerinin de bu konularda kafaları çok net değil gibi. Yani e, cevherin bekası meselesi tartışılırken mesela bir taraftan beka arazıyla bu açıklanıyor. Beka arazı da araz olduğu için anlık olarak devam ettirilmesi gereken bir varlık kısal statüye sahip. Haliyle cevher de anlık olarak yaratılmak durumunda kalıyor. Öbür taraftan bazıları, hepsi değil bakın, bazı kelamcılar cevherin e, baki olduğunu, e, arazlardan bu anlamda farklı olduğunu ve devamlı yaratmaya konu olmadığı gibi bir şeyler de söyle, söylüyor gibi bir hava var. Yani burada e, kabullerinin, kelamcıların kabullerinin e, kendi içinde ne kadar tutarlı bir şekilde sonuçlarına götürüldüğünü de ayrı, ayrıca tartışmamız gerekiyor. Ee, aslında yapılacak çok iş var hocam yani e, metinler her e, ne kadar ortada bugüne kadar daha çok eskiye çok nispetle metin ortaya çıktıysa da bu metinlerin ciddi bir analitik e, tahliyle ve incelemeye tabi tutulması gerekiyor diye düşünüyorum. E, daha bence çok yolun başındayız gibi. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ne e, buyurursunuz. Nazif hocam çok teşekkür ediyoruz hem katkınız hem yorumlarınız hem e, sorularınız için. Ee, Osman Hocam buyurun. Abi Naz Nazif Hoca yani üzerinde konuşmamız gereken ama neresinden başlayacağımız hususunda da bizi oldukça zorlayan <gülüyor> müzakereler yaptı. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Bir iki bir şey söyleyeyim. Ee, yani bunlar her biri gerçekten üzerinde konuşmamız ve tartışmamız gereken hususlar. Ee, bunları bu meseleleri biz daha yeni yeni farklı cihetlerden incelemeye ve değerlendirmeye başladık. Onu da söyleyeyim. Yani bu, bu konular kelamın kelamın meşruiyeti ayrı bir mesele ama kelam içinde bu konuların meşruiyeti ayrı bir mesele. Kelam içinden bu konuları çalışmanın tarihi çok geriye kadar gitmiyor malumuz Türkiye'de. O bakımdan e, biz bunları yeni yeni sorun haline getirmeye başladık. Yani sizlerin de katkınızla ara ara konuşuyoruz, malumunuz. Mehmet Hoca'nın çabaları, çalışmaları var. Bunları konuşacağız. Sadece ben şunu söyleyeyim. İlk yorum ya da soruyla ilgili söyleyeyim. Yani kelamcılar bu atomcu teori dışında bir modelle maksatlarını ulaşabilirler miydi? Maksatlarını ifade edebilirler miydi? Şimdi Tabii bunu, bunu deneyenler var. Yok değil. Vaka bu biliyorsunuz bu atomculuk. Sadece atomculuk da değil. İdrak teorileri olsun, itimat teorileri olsun, hareket teorileri olsun ya da kelamcıların kendi bünyeleri içinde vesail babında da olsa hedeflerine ulaşmak için kullandıkları bütün argümanlar olsun. Bunlar bir açıdan da riskli konular. Yani e, nasıl söyleyen, kelamın bilimle ilişkisi riskli bir konu. Bu kelamın dışına çıkmak olarak çoğunlukla e, vurgulan vurgulanmalarına sebep olan bir konu. Mesela Gazali diyor ki işte bu ruhiyettir, eğitimattır, görmedir, bunlarla ilgili fenomenler e, diyor. Aslında yani bir tür aşırılık yani kelam içinde yeri olmayan hariçten bir takım mevzulara kelame dahil etmek olarak görüyor. O yüzden kendi düşüncesinde, iktisatta biz böyle bir argümantasyon hiçbir zaman görmüyoruz. Hatta bu bu felsefi bilimsel mevzuların yoğunlaştığı metinler Razi'den itibaren başlayarak, mesela Senus'i akaidinde çok belirgin ifadeler var. Tuğsi Beydavi'lerden itibaren başlayan süreç aslında bir tür e, nasıl diyeyim? E, kelamdan çıkmak, inhiraf olarak da gözüküyor, görülüyor yani ki oradaki asıl eleştiri daha ziyade tabiat bahisleriyle ilgili. Yani e, fizik e, bilimsel konularla ilgili kelamcıların yani kelamcılar bu sahayı oldukça ciddi anlamda geliştirdiler, genişlettiler yani özellikle mutahhirün dönemde. Her türlü Gazali'nin rezervlerine karşı sonra ciddi anlamda geliştirildi. Hatta Fahreddin Razi burada e, muhteva içerik olarak değil ama kelam yapma modeli tarzı olarak çok yani Mutezile'yi takip ettiğini, Mutezile'yi devam ettirdiğini düşünüyorum. Yani, Mutezile'nin Mutezili geleneğin bir devamı olarak rahatlıkla görülebilir. E, dolayısıyla vaka e, sizin bahset, başta bahsettiğiniz hususa tekrar dönersem vaka Kelamcılar e, yani realitede biz metinler üzerinden baktığımızda alternatif bir güçlü bir yol denemiş gözükmüyorlar. Yani biz bütün kelam güçlü kelam metinlerinde e, a, ya atomculuk ya atomculuğun modifiye edilmiş şekilleri tarz, ki orada tek bir atomculuktan asla bahsedemeyiz onu söyleyeyim. En başında atom, atomun tanımı üzerinde bile bir ittifak yok. Atomun şekli var mı yok mu? Kaç atom bir cismi bir araya getirir, meydana getirir? Çok farklı modeller var ortada. Biz bugün gerçekten çok rahat konuşuyoruz. Yani kelam atomculuğu diye de aslında araziden mevzuya baktığımızda bambaşka şeyler ortaya çıkabilir. Ama realitede öyle bir teşebbüs pek göze çarpmıyor. Evet. Yani öyle alternatif bir arayış içine... Bu, bu arayış neticede şunu söyleyeyim, kelam yapmanın sınırlarının dışında da çıkarıyor müellifleri. Akayda dönüyor, metin akayda dönüyor. İster istemez akayda dönüyor. Ben e, akaid ve kelam arasındaki en belirgin farklardan birinin de bilimsel teorilerin yoğunluğunu görüyorum. Yani bilimsel teoriler yoğunlaştığında ya da tabiat kısmı yoğunlaştığında orada eski, geçmiş modellerle hesaplaşıldığında artık orada emperyal anlamda kelam yapmanın imkanları da kendini açıyor. Ee, kelamın bu şeyi gibi, yani mahiyetini ifade eden bir durum bu. Kelamın bundan kaçıcı, bu tabiat teorilerinden kaçışı mümkün değil. O biraz akayit çevresine, çerçevesine indirmek gibi olur. Ya yani bu Yatullah'ı bile izah ederken optik teorileri, yani şua teorisini, yani göz ışın teorisini detaylarıyla ele alıyorlar, inceliyorlar yani. Öyle. Ee, onu söyleyeyim. Nedensellik konusunda aynen e, sizin gibi düşünüyorum. E, doğru. Bu da yine tartışılması gereken bir husus. Yani bu bir a priori ilke olarak kelam metinlerinde ele e, alınıyor. Fakat bu Kıyas-ı şahit alal gayip de yani bu kıyas yöntemi malumunuz. Ortaki hedef kelamcının hedefi neticede marifetullah'tır. Yani e, kelamcı Allah'ın varlığını tartışmaz. Allah'ın varlığı zaten kendinde bizim ikna olduğumuz bedihi bir ilkedir yani en başında. Hatta ona götüren pek çok harici unsur nedensellik başta olmak üzere duyu verisi de yani bedihidir. Pek çok açıdan. Biz buradan hareketle yani marifetullah'a ulaşırız. Fakat burada yöntemsel çok ciddi farklar var detaylara varıldığında. Bu nedensellik ilkesini e, yani hulfi şekilde yani ters şekilde işleten yaklaşımlar da var. Yani biz evrendeki resmi düzeni tespit ettiğimizde e, buradan, buradan Tanrı'nın ilim sıfatına varabileceğimiz gibi Hikmet sıfatında varabileceğimiz gibi aynı zamanda e, bir selvi anlamda e, Allah'ın e, bu sıfatlarının kendinde ne kadar mutlak olduğu neticesinde de varabiliyoruz. Yani bu bilimsel teoriler bir yönüyle kişinin kendi acziyetini, sınırlarını da idrak etmenin bir vasıtasına dönüşüyor. Çünkü bu nedensellik anlayışı değişti hocam süreç içinde. İşte güveniler, gazaliler ve sonraki süreçte artık biz Tanrıyla doğrudan kendi aramızda bir bağlantı kurmak yerine çünkü arada bağlantı kuracağımız bütün unsurlar eleştirildi. İllet birliğidir, hakikat birliğidir, şart birliğidir, sebep birliğidir ve neticende ancak biz ne kadar bilirsek bilelim sonuçta bütün bu bilgimizin onu bilemeyeceğimiz noktasında bize vardığı şeklinde bir neticede varıldı. Bir de şunu vurgulayarak bitireyim, bu adet teorisine de atıf yapıldı. Adet teorisi, evet yani adet teorisi bağlamında ki bugün ançiklopede adet maddesi bile yok ki ne kadar önemli bir teoridir yani bu adet teorisi sadece harikulade maddesi içinde atıfla geçiş geçiştirilir. Bu adet bağlamında. Gazali'den önce de çok önemli bir teoridir bu. İlk dönemde itibaren, Sufilerden itibaren başlayan süreçte, Cevaz teorisi ya da Adet teorisi, Mutezli ya da Ehli Sünnet arasında çok büyük farklar var. Bakmayın siz ikiniz, ikisinin de Adet teorisinin savunduğuna, çok büyük farklar var. Yani e, ve kesinlikle Adet, Adet teorisi, yani evrendeki düzenin bizim zihnimizdeki bir alışkanlığa vurguyla ifade edilmesi asla Tanrı'yı keyfi hareket eden, dilediği zaman dilediği gibi kuralları bozan bir etkeni asla dönüştürmüyor. Hiçbir sistemde bu böyle. Kesinlikle Tanrı bütün ilkelerle mukayyet, kendisini bağlayıcı bir şekilde. Hatta mutezilede kesinlikle adet neredeyse bunun, yani bu doğrultuda insana verilen garantinin bir ifadesidir. Yani Allah'ın insanlara verdiği bu bilgi Tanrı'ya nispetle buna e, sünnetullah diyelim, insana nispetle adet, adetullah diyelim, her neyse adet diyelim, kesinlikle e, böyle bir düzensizlik kaos oluşturmuyor. Evet, hocam yani sizin yorumlarınızdan, görüşlerinizden, hareketle bunlar bende çağrışım yaptı ama soru büyük yani, sorunuz büyük. Evet. hocam çok, çok eleştiriyor. Çok Burası. teşekkür ediyoruz. Ee, güzel sorulara güzel yanıtlar verdiniz. Ee, tabii e, sorulara yanıt verirken benim de bazı hususları vurgulamanız hoş, böyle e, iyi oldu. Mesela o atomculuğun tek bir modele sahip olmadığı, e, onu belirtmeniz güzeldi. Çünkü biz yeni e, işte tahkiklerden, mesela Kabe'nin Kitabul Makalatı yeni tahkik edildi. Orada ashabül arazın yani dirar bin Amr, hafsel el-Fert, Hüseyin bin Neccar'ın elcüz ellez ilahiyete ceza kavramına bizzat sahip oldukları, bunların cisimlerin sonsuza kadar bölünmesine karşı çıktıkları, bu konuda Nazlam'ı eleştirdikleri, bunlara göre 10 tane araz bir araya geldiği zaman en küçük cisim ulaşacağı tam bir böyle atomcu perspektifle e, ama onlara göre cisimlerin asılları cevherler değil. Onun yerine arazlar. Ama el cüzelle zilayet ceza kavramı baksanız var. Şimdi İmam Maturi'de de acaba alem arazlardan oluşur mu dedi İmam Maturi'de. Böyle bir şüphe söz konusu. E biz de makalemizde dedik ki alem arazlardan oluşur dese bile onun anti atomcu olduğunu gösterme Zaten asabül ıl araz atomcu. Farklı bir model ama benimsemişler. Bu e, Nazif hocam bu ikinci yönüyle ilgili de e, biz mesela e, bilgi teorisini bu nedensellik konusunda Osman hocam onu çok güzel vurguladı. Çok dikkate almıyoruz. Yani halbuki e, kelamda ızdırarı bilgi diye bir şey vardır. Malumunuz ızdırarı bilgi kelime anlamıyla zorunlu bilgi yani. Diyelim ki bu aklın birinci yönelimi, işte iki zıttın aynı anda var olamaması, bir şeyin bütününün parçasından daha büyük olması, bunları kişi zorunlu bir şekilde kendisinde bulur. Ama mesela Cüveni'ye baktığımız zaman onu da adet teorisine tabi kılıyor. Adet gereği diyor, hatta ben size tam Şamir'deki ifadeyi buradan okuyayım. Güveniye göre zaruru bilgiler adeten sürekli olup gafletlerin ve afetlerin olmadığı durumlarda kişi kendisini bu bilgileri bilen olarak bulur. Hemen oluşması, araya bir kesintinin girmemesi ve kendisiyle ilgili herhangi bir şüpheye düşmenin söz konusu olmayışı zaruru bilginin özelliklerindendir. Şimdi bu çok önemli bir şey hocam zaruru bilgi yani çünkü kelam bilgi teorisiyle biliyorsunuz. En üst kategori malumattır kelamda. Mevcudat da malumatın içerisine dahil olur. Yani sırf kelamı biz e, bilgi teorisiyle indirgeyebiliriz yani bu bağlamda. En üst kategori malumat olduğu için. Şimdi Osman hocam orada da belirtti. Mesela kelamcıların hemen hemen üzerinde birleştikleri bir husus var. Marifetullah konusunda nazar vaciptir. Yani bunun da temeli şeyden kaynaklanıyor. allah Teala'nın varlığı ızrarı bilgiyle bilinemez. Çünkü teklif dünyasındayız yani. Mutlaka ne yapacaksın? Nazar ve istiblalle bileceksin. Nazar ve istiblalin ismi de müktesep bilgidir, iktisabi bilgidir. Ya da maktur bilgidir, güç getirilen bilgidir. E şimdi kelamların aralarında ittifak ettiği bir husus var. Maktur bilgi, nazar ve istiblal oluşmaksızın Nazar ve kişi, nazar ve iliskilerde bulunmaksızın kişi de oluşmaz diye. E adet gereği oluşmaz diyeceksiniz ama hadi Allah Teala'ya razı edelim bakalım, bir dua edelim Allah Teala vazgeçsin nazarından, şeyden, adetinden. İnsani eksiklikleri olmayan bir Allah Teala olduğu için hakim bir Allah Teala olduğu için adetin çok büyük bir yaptırım e, gerektirmesine sebep oluyor. Bu ki. Bilgi teorisi zaten ızdırari bilgiye sahip olduğu için biz e, meseleyi sadece alemin ilişkilerinde yani alemin işleyişinde zorunluluk, zorunsuzluk diye onu tartışmamamız lazım. Mesela alemin hadis olduğunu, bir başlangıcı olduğunu ispat ettikten sonra ne yapıyor hemen? Aklın birinci yönelimi devreye giriyor. Başlangıcı olan bir şeyin nesi olmalı? Bir sebep olmalı yani. Çünkü bir şey yoktan kendi kendine var edemez. Oradaki zorunlu bilgiyi bizi ne yapıyor? Ee, diğer bir çıkarsama yapmamıza e, gerekli kılıyor. Yani o nedenle e, çok böyle başıboş bir alan gözükmüyor yani kelam. Özellikle bilgi teorisi ızdırari bilgi gibi e, bir takım e, söylemlere sahip olduğu için diye düşünüyorum. Hocam, hocam, çok teşekkür Bir iki, iki, iki sözle bitireyim. Bayağı arkadaş var el kaldırdılar. Ee, tabii tabii. Buyurun. Şimdi e, Osman Hoca'nın e, sözlerinde şu nokta önemliydi bence. E, Gazali sonrası e, şeye ilgi arttı. Yani tabiat olaylarını anlama daha doğrusu e, doğa olaylarıyla ilgilenme. Daha çok böyle bugün bilim dediğimiz, doğa bilimleri dediğimiz şeyle ilgilenme e, noktasında bir ilgi artışı var. Bu dikkate değer bir şey. İlk dönemle sonraki dönemin e, bu anlamda bir kıyaslanmasının yapılması gerekiyor. Niye böyle oldu? E, Mehmet Hoca'nın dediği bu bilgi bahsi de önemli. O noktada bir yalnız ben şöyle bir dipnot düşeyim Mehmet Hoca. Siz bunu sonradan tartışın. E, ben Abi, tabii tabii de... inşallah. Aa, şimdi bu e, eşarilerin bilgiyi de adet üzerinden açıklamasını ben şöyle anlıyorum. Şimdi e, bizim zihnimizdeki e, kavram olsun... E, Duyu verileri olsun, yani zihni olarak algıladığımız şeyler de Allah tarafından yaratılıyor. Sadece e, maddi dünya değil, yani e, zihindeki şeyler de Allah tarafından yaratılıyor. Fakat e, nasıl maddi dünyada bir düzenlilik var, zihinde de tabii ki yaratmada bir düzenlilik var adet gereği. Fakat e, zihnin içeriği olan şeyin, e, kendisiyle, o zihni içerikle, onun benim tarafımdan kavramsal olarak algılanması farklı şeyler. Ben mesela, Allah benim zihnimde bir fikir yaratır, o fikirle ben, diyelim, çelişmezlik ilkesini anlarım. Fakat, benim zihnimde o kavramın yaratılmasıyla, çelişmezlik ilkesi aynı şey değil. O kavramın içeriği çelişmezlik ilkesi. Yani Allah devamlı olarak bende, o fikri yaratmakla, o senin zaruri ilim dediğin şeyin, ...adete yönelik olarak devamlılığını sağlıyor bende. Fakat bu o içeriğin de adetle devamlı olduğu anlamına gelmiyor. Yani o içerik kendinde e, self-evidentially true derler ya İngilizce'de. Kendi içinde apaçık doğru. Ben bunu bir defa görmekle anlayabiliyorum şeklinde bir algıları var. Fakat bunun zihnimde yaratılması gerekiyor. Çünkü onu ben yaratamam. Anlatabiliyor muyum? Arada öyle bir ayrım var. Yani adet o yüzden etki etmiyor... O içeriğin doğruluğuna veya yanlışlığına. Sadece benim onu anlamama etki ediyor. Ee, evet. evet ben tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir e, şey oldu. E, i̇mkan verdi böyle konuları tartışmak için. E, yani Biz bu de tartışmaların devam hocam. etmesi gerekiyor herhalükarda. Katılımınız için bundan sonraki programlarına da katılımınızı bekliyoruz inşallah. Ee, Nazık Eyvallah, Hocam sizin o kitabı herhalde. da inşallah gündemimize alabiliriz. Ee, Ali Sedat e, Bey demiştiniz değil mi hocam? Evet, evet, Aleyhisselam. İnşallah. Yani şimdi yakında inşallah e, klasikten vesilecilikle ilgili bir derleme e, çıkıyor. Son şeylerini ayarlamaya çalışıyoruz. Çok gerek güzel. İslam düşüncesi, gerek Batı düşüncesinde vesilecilik lehine ve aleyhine. Bütün temel metinleri tek bir e, kitap içinde topla, toplayıp, e, böyle evet. bir e, ana metin, bir felsefi probleme e, yönelmiş bir ana derleme oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de böyle günümüz problemleriyle de ilişkilendirecek şekilde bir giriş yazmaya çalışıyorum şu an. İnşallah o da çıktığında daha böyle elimizin altında böyle konuşabilecek bir şey olur. İnşallah İnşallah hocam. Şey hocam Şimdi metni, metni metni açtık ama iki tane hocamız süreyi bitirmeden önce söz istedikleri için Özkan Şimşek hocamızla Şerife Evşan hocamız Özkan Hocam önce size verelim isterseniz. Önce siz istemiştiniz. Buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Bütün hocalarını selamlıyorum. Ee, Osman Hocama da teşekkür ediyorum. Hem tercüme için hem sunumu için. Ee, aslında sormak istediğim soru biraz tartışıldı ama sorumu tekrar sorayım ben. Ee, Nedenselik ve atomculuk arasındaki ilişki bağlamında düşündüğümüzde e, adet teorisi atomcu düşüncenin e, bir zorunlu bir e, uzantısı mı acaba? Yani atomcu bir düşünce illa e, alemde işleyişi açıklamak için e, adet teorisini savunmak zorunda mı? Bu adetin tonları bağlamında soruyorum. Hani farklı tonlar olduğunu biliyorum ama e, Mu'tezile'yi de yeri geldi mi işte Allah ve e, Cübbay'den aktarılan örnek e, pamuk ve ateşin yanması olayında olduğu gibi bizatihi eee 17. meselesinde Gazali'nin de ele aldığı gibi benzer bir e, e, bir durdukları bir yer var aslında. Acaba bu atomculuk ve e, nedensellik bağlamında e, ki ilişkiyi sormak istemiştim ama biraz da tartışıldı aslında ve yeni bir metafiziğin inşası anlamında yani Gazali ile başlayan süreç veya daha öncesinde Ebu Hüseyin el-Basri, melahimi olsun veya diğerleri olsun eserlerinde ciddi manada bir atomcu düşünceye yer vermemeleri de bir merak konusu olarak duruyor. Teşekkürler hocam. Evet. Hocam, Mehmet hocam. Buyurun Osman Konuşayım hocam. Konuşayım mı? Sevgili Osman çok teşekkür ederim. Hem katılımın için hem soru için. Şimdi ben doktora tezinde ee, kelamcıların alemin yapısı hakkındaki düşünceleri, bir de alemin işleyişi hakkındaki düşünceleri diye iki bölüm açmıştım. Kelamcıların yapısı hakkındaki e, yani alem yapısı hakkındaki görüşlerinde ilk madde atom atomcu teoriydi. Alemin işleyişi hakkındaki e, bölümde ilk teori de adet teorisiydi. Ee, aslında oradaki iddiam da benim şuydu, yani atomcu model ee, sürekliliği nasıl açıklıyor? Yani evet şeylerin meydana gelişini cevher ve arazların bir şekilde tehlif ya da temas suretinde cismi öyle de da böyle oluşturmaları ama bu cisimler oluştuktan sonra hikaye bitmiyor. Ee, bu cisimlerin devamı ya da devamlılığı yani hayat nasıl oluşuyor, gerçekleşiyor? Gerçekten bu atomcu teoriyi biz çok yeknesak tek tip Tek bir model olarak, oysa ki şimdi hayat nasıl oluşuyor sorusudur yani batoncuların izah etmeye, açıklamaya çalıştıkları şey. Çünkü her şey, yani kelamda öyle ayaltı alem, ayüstü alem gibi iki farklı şey yok. Yani ben bunu metin ve dipnot ilişkisine benzetiyorum, ayaltı alem, ayüstü alem. Tek bir, e, yani iki ayrı teori yok, yani iki ayrı süreklilik modeli yok. İki ayrı süreklilik modeli yok. Kelamcı her şeyi tek bir modeli tek bir teoriye göre izah ediyor yani e, melekleri bile yani hadi maddeden müfarık nefislerin bile varlığını atomcu teoriye göre ya da onu yaksayarak ifade ediyor İnsana insan ruhunu atomik bir yapıda ifade ediyor her şeyi yani aklınıza gelen her şeyi bu modelle ifade ediyor izah ediyor şimdi burada adet teorisi dediğimiz e, ilişkisel nedensellik Özcü nedenselliğe karşı kurulan ilişkisel nedensellik, sonuçta bu ilişkiye geçecek olan yapıların kendinde nasıl neden, nelerden oluştuğunu dikkate alıyor. Sonra bunların devamlılığı ya da sürekliliği, adet dediğimiz şey, aslında özcü nedensellik karşısında, yani bu felasefenin kesinlik iddiası karşısında, determinizm iddiası karşısında bu kadar meşhur oluyor. Bu kadar ön plana çıkıyor. Yoksa e, Gazal'den önce de adet teorisi var yani. Gazal güçlü bir şekilde var. mutezile metinlerinde var. Sufi metinlerinde var. Bırakın bu. Yani İslam düşüncesinde var yani. İslam düşüncesinin ruhunda var yani bu adet teorisi. Öyle ya da böyle. Ama... Şöyle söyleyeyim yani atomculuğu benimseyen bütün kelamcılar adet teorisiyle adet modeliyle izah etmiyorlar sürekliliği. Mesela itimat teorisi de var. Yani atomculuğu benimseyen Basra Mutezide ekolünde bir grup var ki bunlar itimat teorisiyle izah ediyorlar yani sürekliliği. E, ama e, bir de adet teorisi içinde farklı yaklaşımlar var. Yani adet olduğunu Adet teorisini, bu modeli kullandıklarını iddia edenlerin adete yaklaşımları, adet izah şekilleri de birbirlerinden farklı. Dolayısıyla burada e, yani kavramlardaki iştirak, yani ortak kavramları kullanmak, eşsizlik kavramları kullanmak mefhum düzeyinde bizi yanıltabilir. E, ben e, mecbur olmadıklarını düşünüyorum. Yani Bunun da karşı törnüğü olarak itimadı gösterebilirim, itimatçı. Ki bu e, mesailde çok ciddi tartışmalar var onun üzerinde. Bence kelamın bilimsel, gerçek anlamda bilimsel teorisi itimat teorisidir. Atomculuk değil, İtimat teorisidir. İnanılmaz tecrübi deliller, deneysel şeyler, argümantasyon yöntemleri var itimat teorisi e, içinde. Çünkü e, adet teorisi şöyle bir şey, adet teorisi bunu ben İYC ile ilgili makalemde yazmıştım. Adet teorisi aslında sizin herhangi bir açıklama modeli ya da mevcut açıklama modelinin son noktasına kadar götürmekten alıkoyan bir şey. Diyorsun ki Allah'ın adetine bağlıyorsun en sonunda. izah edemediğin noktalarda seni izah etmekten çok bir şeyi kendinde, kendinde nasıl olduğunu izah etmekten daha ziyade izah et, etmemenin bir gerekçesini de oluşturabiliyor adet. Diyorsun ki Tanrı'nın adeti, adetullah böyle cereyan etti. Ee, yani böylece ya da şu, diyorsun ki adet teorisine göre bu astronomların gök cisimlerin hadis-iyyata göre e, sonsuz ve sürekli kesin hareket iddia ettikleri kesin ve sonsuz hareketleri aslında başka bir modele göre gerçekleşebilir. Allah adete gereği bunu yaratabilir dediğinde aslında bir açıklama modelinden daha ziyade bir şeyi niye açıklamadığını bir gerekçesini ortaya koymuş oluyorsun. O yüzden. İtimat teorisi bu e, atomculara dayalı itimat teorisi Basra Mutezlesi'nde daha sıkı ve güçlü bir izah modeli olarak kendini gösteriyor. Diyeyim. <gülüyor> Artık oldu olmadı bu. Şöyle diyeceklermiş ya. Evet hocam maşallah çok güzel sorulara güzel cevaplar. <gülüyor> ee, Osman hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, Özkan hocam size de çok teşekkür ediyoruz e, sorunuz için. Ben teşekkür ederim bütün Şerife Evşan hocamız ee, bir soru soracak zannedersem. Buyurun hocam. Hocam seyamlarım, nasılsınız? Sizi görmek çok iyiydi gerçekten. Ah Şerife. Ee, hocam evet hocam nasılsınız? <gülüyor> ha, tamam tamam. Çok mutlu oldum. Ee, hocam ben şey soracağım. Şimdi Adıbullah dediğimiz şey, devir daim yapıyor ya. Devir daim yapma gibi bir olanamız olabilir mi? Mesela ateş yakmaz diye bir şey, yakmaması gibi bir şey düşünebilir miyiz yoksa bu tamamen bir utopik bir düşünce mi? Teşekkür ederim hocam. İyi çalışmalar. <gülüyor> Sağlasın, olasın. Eyvallah. Çanakkale'den öğrencimiz Şerife. Şimdi e, evet bu başka bir bağlamda olunca görmeden <gülüyor> tanıyamadım. E, yani şimdi şöyle e, bu tabii çok yani adet teorisiyle ilgili çok meşhur bir örnek bu. İşte Gazali bunu Teafüt'ün 17. meselesinde falan kullanıyor, vurguluyor. E, adet teorisinde bu yani sebep ve sonuç olarak görünen ya da bizim öyle alıştığımız şeyler, görünen diyelim, bizim öyle alıştığımız şeyler aslında bir iktiran ilişkisi ya da bir mücavere ilişkisi, bir yan yanalık yani. Biz e, ateş, yani bir yanma olduğunda bunun bunun ateşten çıktığını düşünüyoruz. Ateş geliyor hemen bizim aklımız. Ya da bu ikisi bizim zihnimiz hemen bir araya girip birleşiyor. Bunları defalarca yan yana gördüğümüzde buna bağlı olarak bir adet oluşuyor yani adetin burada iki farklı kullanımına dikkate almamız lazım adet bir insan alışkanlığı bir bilgi ciheti var insan insanda şeyleri sürekli yan yana görmekten kaynaklanan Muhkem bir bilgi var ki bu bu, bu bilgiyi Allah istisnai durumlar dışında yani mucize dışında bozmuyor bozmaucuna dair bir bilgi oluşturuyor bu bilgi de kesin bir bilgi ee, ne söyleyecektim koptu birader kesin aldığı için hep evet, bunu o kesin, şekilde evet, alıyor tabi bir diğeri ise yani adetin bir diğer anlamı ise e, Allah'ın şeyleri e, sürekli yan yana yani yaratmasından kaynaklanan bir durum bu da yani yaratma ile alakalı bir şey, bir bir sıfat aynı zamanda Allah'ın yaratması. Ee, dolayısıyla bu ikisini yani adetin iki ayrı bağlamını birbirinden ayırt ayırt etmemiz lazım ee, mutlaka. E, dolayısıyla yani e, bu adet teorisini savunan eşarilere göre e, şeylerin kendi özünde bu birlikteliği sağlayan herhangi bir güç yoktur. Bunlar kendinde Allah'ın bunları sürekli birlikte yaratması bir adetinin geriye olarak bizde oluşan bir bilgiden ibarettir. İlişkiseldir yani evrendeki her şey ilişkiseldir. Bir determinizm, bir kesinlik, bir mekanizm söz konusu değildir. Evet. Osman Hocam çok teşekkür ediyoruz. Serif Hocam abi. size de çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarımız süremizin sonuna geldik. Gerçekten çok verimli bir e, sunum oldu. E, kesinlikle hem gelen sorular hem e, açıklamalar. E, i̇nşallah programlarımız bu şekilde devam edecek. E, üç hafta sonra Alnur Zanani'nin e, Kelam Fizik programını inşallah e, değerlendireceğiz. E, o da klasik yayınlarında aslında çıktı çıkacak matbaada şu an hayırlısıyla 3 haftaya kadar çıkar. Ee, ve böylelikle de galasını dersek e, herhalde burada yaparız dersek de uygun olur. Mehmet hocam. Buyurun Osman Al, hocam. Al, Alnur zanani geliyor mu? Şimdi sen senin programlar dikkate alındığında vallahi herkes gelecek gibi gözüküyor yani. Hocam onu Yani sen sen onu diğer kısma alacağız inşallah. Evni Evni Mehmet bile getirirsin bu gidişte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah hocam niye olmasın ya <gülüyor> ee, güzel güzel faaliyetlerinizi evet. büyük bir keyifle bazılarını sonradan izliyorum büyük bir keyifle takip ediyoruz Allah razı hocam, olsun hocam desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz hiç kırmadınız hemen kabul ettiniz ve böylelikle de gerçekten güzel bir ortamın oluşmasını sağladınız değerli arkadaşlar inşallah herkese Hayırlı geceler diliyoruz. Ee, selamlarımızı gönderiyoruz. Oku Okut Derneği'ne de e, böyle bir platformu bizim için oluşturdukları için, vesile oldukları için e, ayrıca teşekkür ediyoruz. Programlarımız bu şekilde devam edecek inşallah. Ee, Osman Hocam size tekrar teşekkürler. Hayırlısıyla. Ben, ee, ben, ben ben teşekkür ediyorum üstadım. Hem katılımcılara sorularıyla ya da bizatihi vücutlarıyla katkıda bulunan herkese, bu saatte bizi dinleyen Abdullah hocama, oku derneğine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.